Performans gösterim hakkında daha lisedeyken düşünmeye başlamıştım. Bunun için tüm bu yaptıklarım bana çok ama çok normal geliyor. Bu hafta gerçekleştireceğimiz etkinlikte her zaman olduğu gibi yine farklı bir sanatçıyla çalışacağım. Bekarlar Gecesinde, bekar insanların bir obje aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için Yuta Kuta'nın Mad Garland adındaki eserini kullanıyoruz. İkinci etkinlik ise biraz daha farklı, daha sanatsal, pek akademik değil, büyük bir performans içeriyor. Aynı zamanda bir film gösterimimiz de oluyor. Filmden sonra Birleşik Krallık'ta yaşayan Kula kızları pirincden yapılmış sanat eserleriyle dans ediyorlar. Pazar günü ise Lafam isimli tabloyu bir performansın başrol oyuncusu olarak kullanıyoruz. Welcome to Single Snipe! Would you pick up this black plant? Uh, okay, audience, clap! Bekarlar Gecesi için, uh, katılımcıların doğaçlama there. yapmasına the ihtiyacımız var. So, Umarım bir karmaşa olmaz. Fukushima, benim doğduğum yer, geçtiğimiz sene bir radyasyon krizinden etkilendi. İlginçtir ki, 60'lardan sonra hava ile ticaret yapmaya başladığı için Hula kızları orada çok meşhurdur. Kendiz. Kissing, canvas, Kissing. canvas. Kissing. canvas. <gülüyor> Gösteri yapmayı <gülüyor> çok <gülüyor> da sevdiğimi söyleyemem. Dikkatler <gülüyor> üzerime toplandığında ister istemez çekiniyorum. Bunun içinde dikkati diğer sanatçılar üzerine dağıtmayı çok seviyorum.